Önümde karardı bir sayfanın bir günlüğü. Ölüm buraya geçmişimin gürültülü küllüğü. Derin sebeplerin an karmaşıktı gönlü. Görünmez oldu odam şarkılarla soldu günlüğü. Geriye bakıp bir nefes çek. Sonra git ve terk et asım oldu yalan sonra. Doğru farz et ama şimdi görme ve katlet asla dönme geriye bak ömür dört üstümde, karalı sayfa. Geçen ziyanlı zaman neler getirip götürdü bak ben farkında olmadan Yüzümde kahrolmuş bir hikayenin süngüsü Elimde yaralı bir kalem ve hayalimin başrolü Önüme bir kural koy ölüme meydan okusun Günüme bugüne bağlayan sen anla beni de süpür Bu toprakta yer değil ki ben sen değil ihtiyacın can değil yaşam değil ki ihtiyacım ihtimalim sen değil Eşiyor.